İstiklal Marşı ruhu, İstiklal Savaşının ruhu. Korkma dedi Mehmet Akif. Korkmadılar, yürüdüler, yürüdükçe güçlendiler. İstiklal Marşı ruhu, İstiklal Yolunun ruhu. O yolda cephane taşıyan Şehit Şerife bacının, Halime çavuşun, Necibe ninenin ruhu ve daha nicelerinin ruhu. İstiklal Marşı ruhu, Nene Hatun'un. Senem Ayşe'nin, Tayyar Rahmiye'nin ve kahraman Türk kadınlarının ruhu, İstiklal Marşı ruhu, Çanakkale'nin ruhu, Sakarya'nın ruhu, İstiklal Marşı ruhu, bu toprağı kanıyla sulayan şehitlerimizin ruhu, Kahraman gazilerimizin ruhu, İstiklal Marşı Ruhu, gökyüzünde nazlı nazlı dalgalanan, ay yıldızlı al bayrağın ruhu. İstiklal Marşı Ruhu, ne mutlu Türk'üm diyene diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu. İstiklal Marşı Ruhu, kahraman Anadolu'nun ruhu.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 Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi öğrenmiş, tercümeler yapabilecek seviyeye gelmişti. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen ağ sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten, En son ocak, O benim milletimin yıldızıdır parlayacak,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 onu derinden sarsmıştı. Buna rağmen yılmadan, usanmadan çalışıyor, çabalıyordu. Azimliydi. Ye'se ümitsizliğe yer yoktu Akif'in hayatında. Ye's öyle bataktır ki, düşersen boğulursun. Ümide sarılsım sıkı, seyret ne olursun diyordu.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 Akif, bu manda fikrine karşı şöyle haykırdı. Türkler, 25 asırdan beri istiklallerini muhafaza etmiş bir millettir. Bu tarihen müsbet bir hakikattir. Türkler istiklalsiz yaşayamaz. İstiklal Marşı bize bu vatanın nasıl müdafaa edildiğini anlatır. Şair Mehmet Akif Ersoy. Korkma diye çağıran, nesilleri karanlıktan çıkaran, şanlı tarihe destan bırakan, Türk'ün hafızasına bir dua gibi kazılan, o vatan aşkını anlatan, ülkemin İstiklal Marşı'nı yazan. Mehmet Akif Ersoy, kabrin nur, mekanın cennet olsun. İstiklalin şehitlerinden Rabbim razı olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 İstiklal Marşı yılı ilan edildi. İstiklal Marşı'nın anlamı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak için, istikbalimizin teminatı gençlerimizi İstiklal Marşı ile yetiştirmeyi milli bir görev kabul ediyor, aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Kim bu cennet vatanın nuru olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Akif deyince hangi cümleyi kullansam eksik yavan kalıyor. O yüzden Akif eşittir, vatan demek istiyorum. Aynı zamanda gök kubbede şanlı bayrak,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 Göğsü iman dolu, ölmeyi şehit, kalmayı gazi bilen, inançları yüksek insanlarımız vardı. Türk tarihi incelendiğinde hiçbir zaman şehadet ve gazi ülküsü kaybolmamıştır. Şehitlerin o günkü torunları ve bugünkü nesilleri olan bizler, vatan sevgisini hübbül vatan minel iman olarak görmekteyiz. Ve kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Mübarek ezanlar, minarelerden dinmesin, düşman çizmeleriyle vatanımızı çiğnemesin, şehitlerimizin kanının rengi olan al bayrağımız gönderden inmesin. Ölürsek şehit, kalırsak gazi olacağımızı inanan soylu ve asil ülkenin evlatlarıyız. Bizler bu vatan topraklarında beşiğimizi sallarken bedenimizin de ancak bu toprak altında ebedi istirahatgahına takdim edeceğiz.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 İstiklal Marşı şairimiz Akif, milli mücadeleye destek olmak için Anadolu'yu gezmekte. Kastamonu Nasrullah, Balıkesir Zanospaşa ve Ankara Hacı Bayram Beli camilerinde vaazlar eder. Millete istiklal coşkusu ve heyecanı verir. Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin diyerek bu güzel vatan uğruna can veren şehit ve gazilerimize vefa borcumuz var. İstiklal Marşı'nın 100. yılında aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Milli Marşı'mızın coşkuyla okunacağını ilan ediyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.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 Müze, Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından ismi Sakarya Köyü olarak değiştirilen tarihi Tırnaksız Köyü'nde bulunmaktadır. aileviy yasası ve istiklal yolunda silah taşıyan cephelere cephane yapan kadınlarımız, sınalarımız, bacılarımız, eşlerimiz onlar. Onlar Önemli değerlerimiz. Milli Mücadelede ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde kadınlarımız neler söylersiniz? değerli Hocam, Fatih Bey. Evet, tarihi bir noktadayız yine. Yunan Mezal Mahallestirme Komitesi Başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün adliye edip adı var. Yemin etip söz verdikten sonra yalan yazmıyor eczanına dair. Sakarya bölgesinde düşmandan geri alındıktan sonra bu bölgede Yunanların neler yaptığını incelemek üzere bu adliye edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yusuf Akçura ve bir fotoğrafçı subayla beraber bu bölgeye gelir. Osman Töre'ye ait olan bu evde yaklaşık iki hafta boyunca kalırlar. ve İki hafta boyunca da burada yaşananları Halbiyedip adı var. Konserler. Tabi bu esnada önemli bir Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri olan Türk'ün Ateşli İmtihanı adlı eserini de yazmaktadır günlük olarak. E, bu köyde bir fazlaca zahiyet görmemiştir Halbiyedip adı var. Bunun sebebini sorar Kırım göçmeni ee, o, olan tadarlardan oluşan köy halkı Yunan işgali esnasında Rusça konuşmuştur. Ve Yunan askerleri bu bölge halkını Rus zannettikleri için e, fazla köye bir zarar ve e, sıkıntı yaratmadan bu bölgeden geri çekilmişlerdir. Yunan işgalini önlemek için milli seferberlik ilan edilmiş, tekalifi milliye yasası çıkarılmıştır.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 Onlar yıkıldı, şu anda restoran yapıldıktan sonra bu bina sabit olarak kaldı. Devlete başladık, mirasçılar olarak. Burada Sakarya Savaşı'nda, Ali Dedi bir adı var. Burada şeylerin, o savaş esnasında bu şeyleri kaneme almış. İşte eyetleri gördüm zaten hep beraber. Onlarla beraber işte burada bir hafta kalmış. İşte Sakarya'nın en çetin savaşların olduğu dönem, burası bir haftalık falan sıcak çatışmalar olmuş burada.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 e, can siperhane e, mücadele veren e, kadın kahramanlarımızla bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.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 ve cenneti kadınların ayağının altına sermiş. Onlar milli mücadelede en büyük mücadeleyi veren insanlardı. Şeyfa bacılardı, Kara Fatmalar'dı, daha niceleriydi. Halide Edib adı var hanımefendi. İlk Sultan Ahmet mitingiyle milli mücadeleyi hareketlendirmişti. Ve şimdi bu adam bir çağda bulunmalı değil mi? Kadın gazetecilerimize Türkiye'de, Anadolu'da Anadolu'nun üç ayrı köşelerinden birçok hanımefendi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 tarihimizin izlerini araştırıp belgeselleştiriyoruz. Sakarya Meydan ile ilgili değerli dostlarımız, gazeteci arkadaşlarımızla birlikte POTA'nın rehberliğinde gezimiz sürüyor. Birlikte gezdik dostlardan, mesajlar aldık. Evet, evet. Muhtarın bu binayı bağışlayan insanların torunlarından, bedelsiz devlete bağışlayan insanların torunlarından, birliği parklarında sorumlusu arkadaşımız. Neler söylersiniz? Ziyaretçiler var mı? Bir de çarede burnun burayı gelip görmeyenlere. Ya herkesin gelip görmesi burayı tavsiye ediyorum. Burası ta tarih, tarihimiz yani. Gelen oluyor. Gelen oluyor. Herkesi de bekliyoruz, herkesi davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de buralar özellikle hanımefendilerin gelip görmesi, kadın derneklerimizin gelip görmesini, kadın dernekleriyle ilgili çalışma yapan kurumların ama özellikle kadın gazeteciler, yazarlar, kadın siyasetçiler, kadın devlet adamları, kadın akademisyenler, Özellikle kadınlarımız mutlaka burayı gezip ve görsünler.